Every single day. araç kargo dedim bağdıma baştım adamı tanıyorum hani getirir ararım gerekirse diye ve numarası da var başka bir yere geçmiş ve şu an şubeye gidiyorum arkadaşlar gideceğiz yani birazdan bu şekilde arkadaşlar kargomu alacağım arkadaşlar kargo çalışanlarına sesleniyorum araç kargo yok hiç diye ayrım yapmıyorum ama ben araç kargodan bahsediyorum şu an neden Adetle soruymak için edemiyorsunuz da, şube gönderince kargo, şube arıyor bizi. Acaba, sorun kargo çalışanlarına, kargo şirketine, neden yani, neden bu şekilde, neden yani bir adet soruymak için edemiyorsunuz da, kargo şirketin kargoya gidince yani, şube gidince şu şube bizi arıyor, şube'den alın diye acaba. Bu da mı basitinize geliyor acaba? Şey daha söyleyeceğim İnternetten araştırdım mesela İstanbul ve Denizli arası uzaklık Uzaklık değil pardon um, Kargonun 3 günde gelmesi gerekiyor Ama bugün 4. gün arkadaşlar Ve gelmedi Merhaba arkadaşlar kanalım Hoşgeldiniz bebeklerim sizleri seviyorum Arkadaşlar kargomu alabildim sonunda Bu şekilde işte arkadaşlar Çok mutluyum Vomuz Instagram'dan aldım İstiyorsanız linkini koyabilirim Arkadaşlar Umarım seveceğiniz bir videoları unutmamak O zaman ne diyelim Kargomu açıyorum ÇEK Başlayalım Başlıyoruz arkadaşlar Açmaya Arkadaşlar bugün dördüncü gün Dört gündür bekliyorum çantası falan geliyormuş çantayla geliyormuş arkadaşlar çantası falan oluyormuş içinde maşallah Allah'ım yarabbim mübarek devre sırrını saklamışlar yaaa çok güzel bakın arkadaşlar gözüküyoruz. Bu amas taş gas Emin tık. Kesin, inşallah böyle okunuyordur. Bakalım. Hadi bunu tek tek kullanacağım arkadaşlar. Şimdi paketi açtım. Bunu da açalım. Ay! Dakika de öyle göstereceğim. Bayılıyam arkadaşlar ya şöyle yapalım. Bayılıyordum arkadaşlar. Çok uçmuyor diyor. Ya yiyem ya. Hadi parça alacak. Ben bunu çok badat patlatırım arkadaşlar. Arkadaşlar böyle patlayan şeyden geldi. Bunu çok seviyorum. Ayrıca poşeti geldi bu şekilde Ya tam da tahmin ettiğim gibi geldi arkadaşlar İçim sığmıyor Bu benim verdiği 10. kargo 11. kargo falandır ya, Karantinada falan çok kargo veriyordum Sürekli internetten alışveriş yapıp duruyordum Kitap sipariş verdim İngilizce En son da bunu sipariş verdim işte daha sonra da duvarımı açtım. Kalp.com'dan bunları sipariş verdim. Işık sipariş verdim. Bu da bir işte 10. kargo falandı. Yani tam olarak bilmiyorum. Böyle çok, çok tatlı şeffaf bir şeyin içinde geliyor. Çantanın. Beğendim. Deneyelim. Açıyoruz arkadaşlar. Açıyoruz. Açtık. Bakıyoruz. İçinde kullanım tarimatı falan her şey yazıyor. Uyarılar yazıyor. Kullanım şekli yazıyor gülsüyü bu gülsüyü arkadaşlar ama çok küçük çok güzel kokuyor keşke bunu daha büyük yapsalarmış ama yeterli bence 150 TL indirimde bu neymiş yüz bakım kademi acaba övecek miyim yoksa gömecek miyim ama güzele benziyor arkadaşlar Doğruya doğru yani. Güzel kokuyor ama çeyreğine kadar dolu arkadaşlar. Bakın çeyreğine kadar dolu. Görüyorsunuz mu? Yani yarısı bile değil. Yerisinden biraz az. Bu bayağı dolu. Götü diyor Sonucuma bunu da paketlemişler. Bu da köpük sanırsam. Köpük mü? aynen yüz temizlemek öpüyor arkadaşlar Doğru. bir dakika bu nasıl açılıyor dakika da ay. dakika ay işte, arkadaşlar ben bu instagram sayfalarında gördüm bu ürünleri eee um, bayağı yüz falan vardı böyle bayağı iyi gülüyormuştu ve müşteri memnuniyeti de vardı böyle çıkandan çıkanlarında bayağı müşteri memnuniyeti vardı TikTok fenomenleri falan kullanmış çok memnun kalmışlar ayrıca yorumlarda da herkes tavsiye ediyordu çok beğendiklerini söylüyorlardı ah bu kadar güzel mi kokar arkadaşlar gül zaten gülden ne bekliyorsunuz gül çok güzel kokuyor Gün güzel bir koku, Gül kokusundan bayılıyorum arkadaşlar. Bu neymiş? Yüz vücut bakım ba vücut bakım kremi. Ya gül olan her şeye bayılıyorum arkadaşlar. Gün çok güzel kokuyor, çok seviyorum. Vücut bakım kremi, vücut bakım kremi de. Vay! ya ben bunun hiç bitmesini istemem ki arkadaşlar çok kokuyor bakın keşke koklayabilirsiniz kıvamı bu şekilde kıvamda gösteren bir dakika kıvamı şu şekilde umarım görüyorsunuz dur Ay. elimde kalmasın diye şey yaptım bir dakika dur aktı nemlendirici etkisi görür mü acaba bu konuda yarı var belki yarayı geçirir ya çok güzel arkadaşlar yumuşacık yapıyor pepardak yapıyor çok beğendim kremi de bu şekilde kullanmış oldum Sadece sıra diğer ürünlerde ve kokucu çok kalıcı çok kalıcı kokuyor ya keşke koklayabilirsiniz arkadaşlar muhakkak alın instagram bir sayfalarını belki link koyuyorum veya ben instagramdan takip ederseniz oradan da görebilirsiniz bana yazın nereden aldın diye ben söylerim link koyarım belki belli olmaz arkadaşlar Çok tupkalıcı bir kokusu var bunun içinde de altın parçacıkları var arkadaşlar bu şekilde umarım görebiliyorsunuz dur bir dakika görebilemişsiniz? Bu şekilde şöyle yapayım dur. Şu şekilde arkadaşlar. Favoricığım bizde ise bunu var. Acaba bunun nasıl kokuyor? Onu merak ediyorum. Vay! Şu bunun da kaf bir şey var. Acaba o ne? Doğal galiba arkadaşlar. Se doğal galiba arkadaşlar o yıllarda markasını. görse bunu cildin azıcık temizler cildiki yağlar ile cildi besler ve yağ de, nem demgesini yağ nem demgesini sağlama yardımcı olur elinizde köpükten istediğiniz bölgeye dairesel hareketlerle uygulayın ardından ile durulayınız. Gör ile temas da böyle süde yıkayınız. Bunu biliyorum zaten. Şimdi ama arkadaşlar bakın sabah şöyle bir şekilde gözüküyor. Ay. Şimdi böyle bir şekilde gözüküyor arkadaşlar. Acaba işte kahve rengi bir şey var. Ne acaba? Bilmiyorum. Ha. Bilmiyorum ki? Bilmiş gibi yaptım mı? Bilmiyorum. Kahve rengi ne olabilir acaba? Yaprak. Gülün yaptığı mı acaba? Bakın arkadaşlar. Bu şekilde gözüküyor. Bilemiyorum. Bunu koyalım. Koyalım. Deneyelim. Arkadaşlar şu anda sabun ve köpüğü kullanacağım. Bunun için labon olduğu yere geldim. Bunlar sadece 150 TL. 6 parça ürün. Gözünlük sivilce bir şah noktaları geliyor arkadaşlar. Başlayalım. Bu kadar yeter bence. Bitecek diye korkuyorum. Şimdi. Köpüğü bence bu şekilde kullanalım. Acaba nasıl yapacağım ki? Daha sonra işte bunu da kullanacağım arkadaşlar. Umarım gözeneklerime, siyah noktalarıma ve sivilceme iyi gelir arkadaşlar. Bunu umuyorum. Yıkayalım. Bir dakika, ne nasıl kullanılıyormuş arkadaşlar? Şimdi bunu anlatıyorum. Yüz temizleme köpüğü... İyice kapatayım şunu ya, içindeki şey çıkmış. Yüz temizleme köpüğü sabah ve akşamları kullanın avuç alın ve masaj yaparak yedirin köpeğe öncelikle 3 dakikaya kadar menüfuz etmesine izin verin şöyle iyice dudulayın yazıyor duduluyorum çık çıkı çık çıkı çık çıkı arkadaşlar çok beğendim Küpüye aç kullanmama rağmen bayağı aç kullandım böyle cidemi yedirdim güzel kokuyor bakalım Aynen arkadaşlar güzel oluyor şu şekilde köpekler. yes şimdi de buna geçelim diğerlerini doğal kupa olduğu doğal çekeceğim bunlar şu gerektiği için yani bunları kullanırken bu yüzden burada buraya geldim arkadaşlar. Arkadaşlar diğer ürünler böyle daha çok gül kokulu kokuyor ama bu daha sabun şey daha doğal kokulu kok. Şimdi bunu da yıkayalım yüzümüzü. Bunu göstermem lazım bakın elinizi yıkıyorsunuz, köpürtüyorsunuz ve pembiş pembiş kalıyor. Umarım pembe içliğini görüyor biliyorsunuzdur. Aynen içine parçacıklar falan geliyor arkadaşlar şu kahverengi kısımları geliyor detaylı bir anlatıcı bir videodur ve inşallah bu ürün alırsınız ben böyle ürünün ilk gördüğümde 180.000 falan talpçileri var bayağı birileri var ve şu an 190 küsur bir talpçileri var ve ben detaylı anlatımda bir video çekeyim dedim çünkü senin olmuşsun bakın çok tatlı şimdi yüzümüzü yıkıyorum bu şekilde Diğer üründe de o artık olduğu yerde çektim Sabun'un kullanma talimatını okuyacağım. Su gül sabunu. Elinizle köpürtün. Tamam yaptım zaten. Ve istediğiniz bölgeyi dairesel hareketlerle uygulayın. Bu şekilde arkadaşlar dairesel hareketle diye. Ardından boş durulayın. Bu şekilde. Duruluyor. Arkadaşlar gül sabununu kullandım ve cildimi yıkarken böyle. Cildimin gıcır gıcır olduğunu hissettim. Gıcır gıcır oluyor bunu anlatabilmişimdir yani temizleniyo arkadaşlar çok güzel gıcır gıcır tamam işler arkadaşlar o şekilde ya çok temiz bir şekilde olduğunu hissediyorsunuz. böyle şimdi diğer planı, altyapılarına geçiyoruz şimdi arkadaşlar şu ürünleri sabunları kullandım kullandım ürünü şuraya koyuyorum bunu kullandım arkadaşlar ilk başlarda hatırladıysanız ilk başlarda tıra dişen üst kullandım elimde çok güzel kokuyor demiştim sonra köpüğü kullandım sonra ise bunu yıkay çok bunu yıkayacağız zaten cildim gıcırgıcırgır olmaya başladı böyle çok temiz Ay, hissettim yani temiz gözeneklerimin açıldığını falan üç ürününü kullandım geriye kaldı anti parçacık dörgen görsüyor vücut tipleği ve yüz bakım kremi Bunları tanıtalım. Ben bunu çok merak ettim şu an. Atın parçacıklı çünkü. Çünkü atın parçacıklı. Bunun için bunu merak ettim. Başlayalım. Bu şekilde bu şekilde uyguluyorum Ayna Aynı Bu Şuraya başlamanız gerekiyor arkadaşlar. Bir kısmını oradan okuyor. Bu şekilde. Bir dakika arkadaşlar ayna getireceğim. Evet arkadaşlar getirdim. Uf, çok güzel arkadaşlar. Ya ne kadar güzel bir gün ya. Arkadaşlar ben bu arada böyle kullanmadan hani bir ürünü övüp böyle onu böyle göklere çıkartıp insanlar hiç anlamıyorum ve sevmiyorum. Bence bir üründen memnun kaldıysan o ürünü böyle anlatmalısın veya söylemelisin sevdiğini Ay ben bu ürünü beğendim. Süti dan. Ama bu pek gül kokmuyor sanki. Bu biraz izi püş püş püş geldiçi. Ama daha kötü Bunun ismi Sevrom. İçindekiler falan yazıyor. Kullanım şekli sorarım ama göz çevresi halistemiz günde 2 günde 2 defa daire şeklinde hareketlerle uygulanır. Bunu kullanıyorum. Güzel yaptı. Yoculum ya, çok pahdıdı. Yani böyle gıcıl gıcıl oluyor. Acaba gıcıl gıcıl olması iyi bir şey mi? Bence temiz olduğunu diye diyorum arkadaşlar. Temiz yani. Beğendim. Bu şekilde. Kullandım. Şekilden kullandım. Bunda kullandığımını sana koyalım. Şimdi. Dört tane ürün kullandım arkadaşlar. Arkadaşlar ben bunu gördüğüm zaman Instagram'da böyle bir tane videosunu gördüm ve videosu çok dikkatimi çekti. Bir tane bir şey sürüyor, sonra onu böyle peçete gibi bir yapmak gibi bir şey böyle sürüyor. Doğan'deki fotoğraflara göre de hepsi bir anda yukarı bolluydu. O yüzden bunun hepsi bittikten sonra benim de öyle bir etkisi olur. Zaten ilk kullanma başladığın andan itibaren öyle bir etkisi olur. Yani çok işe yorumumuş, yani herkes o şekilde söylüyor. Bu da gürsüyü vücut spreyi kullanımı. Gürsüyü cildinizin kuru bölgenine günlük olarak püskürterek uygulayınız. Arkadaşlar acaba bunun hepsini ben bir anda mı uygulayacağım yani her dağdına? Bence o şekilde olursa daha çok etki görüyorum diye düşündüm. Ama ben kremini ayrı kullanırım. İstediğim zaman hani cildim böyle güzel kokmasın istiyorsam. Spreyi ayrı kokurum. Kokurum. <gülüyor> Sıkırım arkadaşlar o şekilde kullanın. Sıkalım bakalım. Bakalım Hücük sivri de çok yok arkadaşlar Bu çok yakından çıkdım galiba Çünkü biraz köpük köpük oldu Çok yakından çıkdım arkadaşlar Gün boyu ferahlık tazelik sağlayan bir üründür Makyaj öncesi ve sonrası kullanabilirsiniz Harika değil mi arkadaşlar Makyaj öncesi ve sonrası kullanabilirsiniz o zaman bak hiç sabitleyici olarak kullanabilir miyim acaba cildin nemlendirmeye yetecek kadar sıkın durulamayın anladım cildin denlendirin şu an zaten bunların hepsi cilde kullanılıyor galiba yüz için kullanılıyor arkadaşlar bakalım son olarak da şunu kullanacağım arkadaşım son olarak da bu ürün kaldı bebekli neymiş bu yüz bakım kremi arkadaşlar çok güzel kokuyor arkadaşlar. ben parmağına atmayı ya. çok güzel kokuyor çünkü şimdi son olarak da aç bu ürün kaldı yüz bakım kremi ana arkadaşlar bunu çok aç koymuşlar ya bilmiyorum yani düz bakım kademeli. Bence güzel ama açalmışlar. Bakay. Şu çekildi koymuşlar Ne Dur, ah bak şu kadar gözüküyor. Neyse artık kullanalım şöyle. Fark türlü ha. Ha acıtan geliyor. Ah, ah çok güzel. Bunu kullanalım da kullanalım şunları hatta Arkadaşlar yumuşacıkça böcele Şöyle bir kıvam var arkadaşlar Yani bu şekilde Başlayalım Çok güzel kokuyor be Arkadaşlar çok güzel kokuyor Çok hoşuma gitti Ama böyle gözeneklere, siyah noktalara ve smirtileme iyi gelir o şekilde arkadaşlar. Şu an kuru bir başlamış ki bir gözükse, aynı sebeple. Azka da slide video mu kadar. Daha razı diye bir böyle bir saatte geliyor. Böyle içine koyuyorsunuz. Bütün ölüyün dedim. Artı para arkadaşlar. Ve kremi, bu krema daha çok beğendim. Eğer arkadaşlar azresimden puanlamamı söylemek yani herkisini daha çok beğendim demek, diye sormak istiyorsanız bu kremi daha çok beğendim. Çünkü bu daha fazla gül kokuyor ve daha kalıcı, Spreyi de çok beğendim. Bunu daha çok beğendim ama. Bu şekilde arkadaşlar. Sabun da koyalım. Bu şekilde arkadaşlar kan eğer videomu beğendiyseniz arkadaşlar kanalıma abone olmayı like beğenmeyi ve zili atmayı unutmayın arkadaşlar. Böyle yeni ürün aldıkça veya kıyafet olsun, makyaj malzemesi böyle yüz bakım ürünleri olsun paylaşma, paylaşacağım arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Sizleri de seviyorum. Güle güle. Daha sonraki videolarda görüşürüz.